Soyut kelimesine eminim daha önce pek çok kez duymuşsunuzdur. Bu sebeple soyut kelimesinin anlamını açıklamanın, daha doğrusu soyut kavramını anlayabilmenizi sağlayacak bir video yapmanın yerinde olacağını düşündüm. Bu arada hatırlatmak için söylüyorum, soyut yerine bazen abstract kelimesini de kullanıyoruz. Soyut kelimesi sıfat olarak kullanılabilir. Soyut fikir, soyut sanat gibi, soyut kelimesi fiil de olabilir. Mesela bir şeyi soyutlamak, bir fikri soyutlamak gibi. Soyut kelimesi isim de olabilir. Örneğin İngilizce'de abstract kelimesi aynı zamanda özet anlamına da geliyor. Bir şeyin özü anlamını taşıyor. Soyut kelimesini hangi bağlamda veya hangi formda kullanırsak kullanalım, bu kelime gerçek dünyadaki bir varlığın özü anlamını taşıyor. Bir gerçek, somut dünya var, bir de düşüncelerimizden, duygularımızdan, kavramlardan oluşan başka bir dünya var. Değil mi? Soyut dünya var. Soyutlamanın arkasındaki temel fikir, gerçek dünyadaki bir şeyin özünü yakalayıp, bu özü, fikir ve kavramlara taşımak. Soyutlamayı somut hale getirmenin benim için en iyi yöntemlerden bir tanesi geometrik şekiller üzerinden düşünmek. Tabii burada soyutu somut hale getirmekten bahsetmenin bir nevi bir çelişki olduğunun farkındayım tabii. Evet, mesela eğer benim için bazı küpler bulmanızı isteseydim, bana örneğin bir çift zarı veya rubik küpünü gösterebilirdiniz, değil mi? Şuraya şimdi bir çift zar çizelim. Şöyle. Veya bana küp gibi gözüken bir binayı gösterebilirdiniz. Veya evinizde bulunan küp formlu bir kutu örneği verebilirdiniz. Kısacası kübün ne olduğuna ilişkin genel bir fikriniz var. Bir küpü gördüğümde tanıyabilirim diyorsunuz. Küp kavramını özümseyip genel bir fikir oluşturuyorsunuz. Aslında düşünürseniz bana gösterilen şeyler yani bu. Verdiğimiz örnekler birbirinden oldukça farklı. Bu elimde tutabileceğim plastikten yapılma şeyler. Beyaz renkteler geometrik olarak mükemmel bir küp formunda bile değiller. Ama kübe benzer bir forma sahipler. Kübümsüler. Kübümsü. Kübümsü. Evet, böylece dilimize de yeni bir kelime kazandırmış olduk. Geometriyi eğlenceli kılan şeylerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Gerçek dünyadaki bir şeklin özünü alıyoruz. Aslında geometride tabii ki bir tanım var. Bunun gibi her kenarın uzunluğu tam olarak eşit olan bir cisim. Burası, burası ve burası bir birim uzunluğunda. İlla tabii bir olması şart değil ama şu üç uzunluk birbirine eşit olacak. Şimdi geometrideki küp tanımına girmeyeceğim. Şu an sadece aslında hepimizin bir kübün ne olduğuna dair net bir fikri olduğunu vurgulamak istedim. Gerçek dünyada ise mükemmel küp formunun bir örneği yok. En hassas, çok hassas bir şekilde ölçseniz dahi aslında bu kenarların uzunluğu asla aynı olamaz. Oysa kübe ilişkin soyut fikir bunların mutlaka birbiriyle aynı uzunluğa sahip olduğu. Yani maddi, somut dünyadaki gerçek bir varlığın arkasındaki soyut fikre gidiyoruz. Muhtemelen soyut kelimesinin sanat alanında da kullanıldığını duydunuz. Soyut sanat gibi. Burada da aynı fikir geçerli. Eğer sözlere bakacak olursanız, soyut kelimesinin karşısında pek çok açıklama yazdığını göreceksiniz. Ama aslında tüm bu açıklamalar, tüm bu tanımlar aynı şeyi anlatıyor. Soyut sanat, mesela gerçekliği aynı şekilde yansıtmaya odaklanmaz. Yani olduğu gibi yansıtmaya odaklanmaz. Rönesans dönemindeki sanatçılar, mesela figürleri aynen gerçek dünyada oldukları şekliyle, yani gerçek dünyada nasıl görünüyorlarsa o şekilde resmettiler ve bunda da son derece başarılıydılar. Soyut sanat eserleri yapan sanatçılarsa çoğu kez gerçek dünyadan bir şey resmetmeye çalışmaz. Resmetmeye çalıştıkları genelde ham düşüncelerdir. Veya bir rengin, bir formun veya dokunun ham halini yansıtmayı amaçlarlar. Burada gördüğümüz Jackson Pollock'ın bir tablosu. Gördüğünüz gibi sanatçı herhangi bir figürü, Örneğin bir köpeği veya insanı şekillendirmeyi amaçlamamış. Yapıtında herhangi bir form yok. Fiziksel gerçeklikte gördüğümüz herhangi bir şeyden bağımsız. Soyutlama kavramız sadece geometriyle veya sanatla bağdaştırılamaz. Aslında günlük yaşamımızda bir şeylerden bahsederken, kelimeler veya semboller kullanırken de aslında soyutlama yapıyor oluruz. Fiziksel gerçeklikteki bir şeyin özünü alırız ve bunu soyut kavramlarla ifade ederiz. Mesela köpek kelimesini kullandığımızda, köpeğe ilişkin zihnimizde anlam kazanan bir dizi sembolden bahsederiz. Zihnimizde köpeğin ne olduğuna dair bir fikir vardır. Dört ayağı vardır, sarkık kulakları ya da dik kulakları vardır, köpeklerle oynamak keyifidir, insanlara çok iyi dost olurlar falan filan. Bu bahsettiklerimizin hepsini köpek olarak adlandırırız. Köpek kavramının özü budur. Oysa gerçek hayattaki köpeklere baktığımızda çok farklı şekilde hayvanlar var, değil mi? Büyük bir danuav veya minnacık bir kan işi olabilir. Ama bu birbirinden farklı gözgen özelliklerin özüne indiğimizde bunun bir köpek olduğunu biliriz. Kullandığımız harfler de görsel olanı soyut şekilde yansıtmamızı sağlar. Sayılar da mesela aynı şekilde. Örneğin 5 yazayım. Çok somut gözükmesine rağmen aslında son derece soyut. Bir şeyin adedini belirtiyor. Bu şekilde sembolize ediyoruz sadece. Mesela bunu başka bir şekilde de ifade edebilirdim. Roma rakamlarını kullanarak mesela bu şekilde yazabilirdim. Ama buradaki her durumda bir şeyden beş tane olması fikrinden bahsediyoruz, değil mi? Siz bana beşi işaretle gösterebilirsiniz, başka birisi çizebilir. Ama her durumda aslında yapılan beş kavramının sembolize edilmesidir.